Sevgili öğrencilerim merhabalar dostlar. Şimdi yamuk testi ile birlikteyiz. Hemen vira bismillah diyorum. Birinci sorumuzla başlıyorum. Bir katlama sorusu arkadaşlarım. EB boyunca A köşesi katlanıyor. C'nin üstüne denk düşüyormuş. Buna göre de X kaçtır diye soruyor. Şurası X. Bu bir dik yamukmuş dostlarım. Şu 90'larımızı bir yazalım. Şimdi bu B köşesi katlandı. C'ye gel geldi. O yüzden burası da 90 diyelim. E, A. Katlandı. E, C oldu. X katlandı. Şuraya geldi. Buraya da X diyelim. E, D'ye 4 demiş. Hemen yazdım. A, E'ye 5 demiş. Şuraya da 5 yazdım. O halde burası da 3 oldu. Buna göre ABx X kaçtır diye de bir soru soruyor bize dostlar. Şimdi gerisini şöyle yapacağız. Hemen buradan aşağı dik yamuk olduğu için şu klasik hamlesini yapıyorum. Dikliğini indiriyorum. Burası 3. O halde buraya X eksi 3 kaldı. Şurası da yükseklik 9 Bakınız şu üçgeni 9, 12, 15 üçgenidir. X 15, burası da 12 geliyor. Bu durumda cevabımız Ceyhan'dan çıktı arkadaşlarım. Bir numaralı sorunun cevabı Ceyhan'dan geldi. Geldik 2'ye. 2'de bakalım ne diyor. Ali'nin A noktasındaki evinden çıkıp AD yolunu kullanarak okula vardığı süre ile ABCD yolunu kullanarak servis ile okula vardığı süre aynıdır servisin hızı Ali'nin hızının iki katı olduğu bilinmektedir. He, şimdi Ali'nin hızına v dersek ve bu yolu da t sürede alırsa vt'dir. Bu yolun uzunluğu x eşittir. v çarpı t'den. Şuraya bakalım. 110 buradan gelip bc yolunu gidiyor. Bir de 270 geliyor. Şu bc'ye de x diyelim arkadaşlarım. 110 270 daha 380 artı x yolunu da 2V hızıyla yine aynı sürede T sürede gidiyormuş arkadaşlarım. Bunu da yazmış olalım buraya. 2VT de bu. VT de burasıymış dostlarım. Buna göre de diyor ki AD yolunun uzunluğu yani bize de VT'yi soruyor dostlar. Hadi gelin şuradan bir diklik indirelim. Şuraya bir diklik indirdik. Burası da 110'dur dedik. 270 110 çıkarttık. 160 mı kaldı şuraya dostlarım? Burası 160 burası x burası da vt dediğimiz yer yani 380 artı x bölü 2 olacak değil mi bölü 2'ye bölersek her iki tarafı vd de burası da yani 380 artı x bölü 2 şimdi bu üçgen ya 12 16 20 üçgenidir ya da 8 15 17 üçgenidir 8 15 17'yi deneyelim bakın 80'in iki katı 80 çarpı 2. O zaman burası 15'in 2 katı 300 olacak. Peki 15'in 2 katı 300 iken 8, 15, 17. Burası da acaba ne olması gerekiyor? 17'nin e, yani 170'in 2 katı olması gerekiyor. 340 oluyor mu diye bakalım. X'e 300 dedik. 300 ise 680 bölü 2'den 340 oluyor. Evet doğruymuş arkadaşlarım. 8, 15 17 olacakmış. X'imiz 300 bize nereyi soruyordu? AD 340 çıktı sorumuzun cevabı. Bursa'dan patladı gitti. Geldi güç numaraya. Bakalım bu ne diyor? ABCD ikizkenar yamukmuş. Yine bir katlama sorusu. C ve D ABL üçgeninin ağırlık merkeziymiş şurası. H G ağırlık merkezi. Peki şimdi bu adamı katladık buraya geldi. E bu da katlanıp buraya geldiği için bunlar birbirine eşit. Bu adamı katladım buraya geldi. Bunu da katlayınca buraya geldi. Bakın burada bir ikiz kenar çıktı. Demek ki ee, bu ikiz kenar G ağırlık merkezinden şöyle devam ettirirsem bu bir kenar olacak. Ve aynı zamanda yükseklik, aynı zamanda açı ortay. Yani şu yukarıdan inen diklikte kenar oldu. Şimdi şurası A, burası 2 A'dır. 1'e 2 oranı vardı ağırlık merkezinden. Şu 2 A katlanmadan önce buradaydı. Burası da 2 A, 2 A. Yani şurası 4 A çıktı. Başka ee, neler biliyoruz? 4A. Burası 12'ymiş. 6, 6 geldi burası kardeşim. Başka da şimdilik bir şey yok. Şu ikiz kenar klasik hamlesini yapalım. Buradan bir diklik indirelim. Buradan da bir diklik indirelim. Şurası 4A'dır. Şu parçayla şu parça her zaman eşitti birbirine. Tamamı 12 ise 4A'yı çıkarttım. İkisine 12-4A kaldı. Yani 6 -2 a 6 -2A oldu Buralar ee, şu yüksekliği 3A bulmuştuk onu da buraya 3A diye yazalım yükseklikte 3 aymış şimdi şu kenara x diyelim Tabii ki Burası da x arkadaşlarım şuradan bir Pisagor yapıyorum hemen 6'nın karesi artı a kare yani 36 artı a kare eşittir x kaeye Şimdi şuradan bir pisagor yapalım. Bakın burası da x ya dostlarım. Bir pisagor da buradan yapalım. Bu da x kareye eşit. Şunları birbirine eşitliyorum. 3a'nın karesi 9a kare yapar. 6 eksi 2a'nın karesini alacağız şimdi dostlarım. Hemen parantez kare yapıyorum. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 24a geldi. Şimdi bir toparlayalım burayı. 36'lar gitti. Eksi 24a'yı buraya alalım. Artı 24a a kareyi buradan silelim. 8a kare kaldı burada. 8a kare 12a kare yaptı 4a ile toplanınca. Birer tane ağları sildim. 12a 24. a'yı buradan 2 bulduk. a 2 şurası 2 çıktı yani. Şimdi ben bu mavi üçgenin alanını bulabilirim. 2 çarpı tabanı 12 bölü 2'den 12 geldi mavi üçgen. G ağırlık merkezi olduğu için şu 3 köşeye çizilince ne yapıyordu? Üçgenin alanını 3 üç eşit parçaya bölüyordu. E, mavi 12 ise bu da 12, bu da 12. Kırmızıların toplamı 24 çıktı. 3'ün cevabı Ceyhan geldi. Geldik 4 numaraya. BD köşegeni boyunca katlanmış dostlarım. Şurası 3'müş. C buradaymış. Burası da 3 olarak katlandı. Buraya geldi. Kat çizgisi açı ortaydır. Şunu her zaman söyleyelim hemen açı ortay olduğunu bu 13 katlandı buraya geldi burası da 13'müş paraleli gördük bir de diyor ki B A D, B, A, D. yani şuradaki açımız A diyelim buna B C D şuradaki açı B diyelim, katlandı buraya geldi burası da B toplamları 180'miş A ile B'nin eşini bu tarafı B ise o zaman bu tarafı da A olacak mı mecbur çünkü B ile A'nın toplamı 180 demiş bize o halde bakın burası ikizkenar çıktı bu amca da 13 geldi Gelin şu Z kuralını da görelim dostlarım. Şu özel dörtgenlerde katlamanın sonucu hep Z kuralı çıkacağını görün. Şurası da noktalı açı oldu. Demek ki buranın da 13 olacağını biliyorum ben. O halde şuraya 10 kaldı. Bize de tüm şeklin alanını soruyor. Hadi tabana bir yükseklik indirelim. Şu ikiz kenarda soruyu çözelim. 13, 13. Tabana bir yükseklik indirdim. Kenar ortay olacak. 5, 5. 5, 12, 13 çıktı. Şimdi ben şu üçgenin alanını bulabiliyorum. Tabanı 10 yüksekliği 12 olduğu için 60 geldi buranın alanı arkadaşlar. Onu da şöyle mavi ile yazalım. Ya da şununla yazalım. 60 geldi buranın alanı. Şimdi 10'a 60 düştü. Yani 6 katı. 3'e ne düşecek? 18. E Bu katlanmadan önce buradaydı. Buna da 18 düşecek o zaman mecbur. 36, 60 daha 96 gelecek tüm şeklimizin alanı. Evet 5 numaradayız. Yine bir katlama yapacağız arkadaşlarım. Şurayı üçgeni tutmuş buraya katlamış. Şimdi kat çizgisi açı ortaydı. 65 ise buna da 65 yazalım. Kat çizgisi yine açı ortaydı arkadaşlarım. Buradan da gösterelim. Bakın burada bir Z harfi çıktı. Burası da 65. Burası da 65. 65, 65, 130. Şurası 50. Bu 50'yi katladım buraya getirdim. Burası da 50. Evet şurası 110'muş Bunu da yazalım o zaman burası 70 70 50 daha 60 120 yapar 120 ise buraya da 60 mı Kaldı arkadaşlar alfamız 60 Ana çıktı da soru bir anda Cevap Adana'dan geldi Evet 6 numaradayız ABC'de dik yamuk biçimindeki karton. BD boyunca katlandı yine arkadaşlarım. Yine katlandığı için kat çizgisine bir açı ortay diyelim. Şu Z harfini görelim hemen. Şurada bir Z'miz var. Buraya da 45 derecemizi yazalım arkadaşlarım. Yani ne çıktı bu? 45-45-90 bakın. Eşit oldukları için 45-45-90 üçgeni geldi. Peki burası 15'miş. Bu 15 katlandı buraya geldi. Burası da 15. Şurası 3'müş burası da 3 çıktı. Şuraya x dersen bak burası x artı 3 ya artık burada x artı 3. Ve gör şu dik üçgeni. 9 12 15 dik üçgenidir. x 9 çıkınca burası da 12 geliyor bakın dostlarım. Bizi de neyi soruyor? Yamuğun alanını. Şimdi alt taban 12 üst taban 3 topladım 15 böldüm 2'ye. Çarpı yükseklikte toplam yüksekliğimizde 12 olduğu için. Böldüm böldüm 6 90'ı işaretledim. Altıncı sorunun cevabı Denizli'den geldi. 7'ye geldik. Yine katlıyoruz arkadaşlarım. C, C üstüne noktasıyla çakışıyormuş. Peki. Şimdi katladığımız için şurası kesinlikle açıortay. Bu taraf da kesinlikle açıortay. 15'miş. O zaman şu da 15 olacak. Bu adam katlanmadan önce buraya eşitti. Bakın bu bir ikiz kenar yamuk çıktı. Burası toplam ne geldi dostlarım? 20, 30 daha. 50, burada 50 gelecek. Şimdi şurası 50 derece olduğu için U kuralından burası 130 olmalı. Bu 130 katlanıp şuraya geldi dostlarım. Burada 130. Bakın şimdi bumerang yapacağım. 50'nin, 20'nin ve alfanın toplamı 130'a eşit. 70 yaptı. Alfa ne olmalı? 60 olmalı ki 130'a ulaşsın toplamları arkadaşlarım. Evet 7'nin cevabı Denizli'den geldi. 8'deyiz. Yere dik konumlu olan aydınlatma direği kendisinden 2.4 metre uzaklıktaki. Şimdi 2.4'müş şuradaki mesafemiz arkadaşlarım. Onu bir söyleyelim. 2.4. 1.6 metreymiş bunun yüksekliği. Bunu yapalım. Tam orta noktadan kırılmış bizim direğimiz. Bunu gösterelim. Hemen şuradan dik yamuğun klasik hamlesini yapıp buraya da 2.4 yazıyorum. Buraya 1.6 diyorum. Burası x ise Burası da x artı 1.6'dır diyorum. Şu üçgende pisagor yapacağım şimdi dostlarım. Direğin kırılmadan önceki boyu nedir? diye bir soru sormuş bize. Şimdi bu 5-12-13 olabilir mi? diye düşünüyorum. Çünkü 12'nin 2 katının 10'a bölümü. 5'in 2 katı 10 10'a bölümü 1. Ee, 1 ise x. Burası da bakın ne yapıyor? 2.6 yapıyor. Evet. 5-12-13'ü sağladı dostlarım. Demek ki 2.6 direğin yarısı 2.6'da buradan geliyor. 5.2'ymiş direğin tamamı 5 12 13 üçgeninden çıktı arkadaşlarım sorumuz. 9 numaradayız. Yine bir katlama sorusu. D ve A köşeleri. Evet şurası 3'müş dostlarım. Bu 3'ü katlamış buraya getirmiş. Bakın bunu buradan buraya katlamış. Bunu da buradan buraya katlamış dostlarım. Yani şuradaki açı tutmuş buraya gelmiş. Ee, ab 12'ymiş, şurası 12 ise katladım buraya geldim bu da 12 kat çizgileri açı ortaydı şunların açı ortay olduğunu gösterelim u neydi bu yamukta şu iki ardışık açının açı ortayları arasındaki açı 90 dereceydi buraya da 90'ımızı çakalım bakın diklikten diklik indi hemen öklit yapalım haş kare 3 çarpı 12'den 36 haş 6 geldi e bu 6 katlanmadan önce burada 6 idi Buradan buraya katlanmadan önce de burası 6'ydı. Bize de yamuğun alanını soruyor. Olay bitti. Alt taban 12. Üst taban 3. Topladım 15. Böldüm 2'ye. Çarptım yükseklikte 12'ymiş. Geldi geldi 6. 90'ı yine paketledik. 9. sorunun cevabı Edirne'den geldi. 10 numara. Bakalım bu ne diyor? Bir çiçekçi dükkanının 4 metre 7 metre yüksekliği vitrine şekil 2'deki taban açıları bilmem ne olan ikiz kenar yamuktaki kaplamaları kullanarak birdeki gibi çatmayacak şekilde vitrinin çerçevesini oluşturuyor. Buna göre dikdörtgen biçimindeki bu vitrinin çerçevesinde kaç metrekare kaplama gerekmektedir? Yamukla sadece şu alakası var bu sorununla arkadaşlarım. İkiz yamuktur. Şuradan diktiklerimi indirdim. Burası bir, buraya 1 bölü 2, buraya da 1 bölü 2 kaldı. Yani yüksekliğimiz 1 bölü 2 çıktı dostlar. Demek ki şuradaki yükseklikte 1 bölü 2 şuradan bu yamuğun yüksekliği de 1/2 yani 4'tü 1/2 1/2 daha 5'miş şurası Yine aynı şekilde 1/2 buradan 1/ bölü 2 de buradan yani toplam 1 geldi Bunlar 7 de ortada var 8'miş Burası Şimdi dikdörtgenin dış çevresi dış çerçevesinin alanı 8 çarpı 5'ten 40 iç çerçevede 28 7 çarpı 4'ten Araya ne kaldı Şuradaki pembe kısma. 12 metrekarelik bir boşluk kaldı. İşte burası dolacak arkadaşlarım. Yani 12 metrekarelik bir kaplama lazım bize. Lütfen dikkat edin. Bize sayısını sormuyor. Sayısını sorsaydı bunun alanını şuradaki çerçevenin alanına bölecektim. Tabii ki daha başka bir sonuç çıkacaktı. Bana kapladığı alanı soruyor sadece. O yüzden cevap böyle geldi. 11 numaradayız. Dik yamuk biçimdeki DE ve EC boyunca katlanıyor. Yani şuradaki 90 katlanmış buraya gelmiş. Şunu biraz daha büyüteyim mi arkadaşlarım? Daha net görelim. Bu biraz küçük kalacakmış gibi geldi bana. Hafiften şöyle bir büyültelim. 90 kaleminde ucunu inceltelim. Şurası açı orta olacak. A A. Şimdi A 90 B diyelim. Tabii ki bu açılarda B. Şuralarda B B Sonra bu dik yamuksa burası da 90 Şurası 1'miş burası 7ymiş. Başka D, E, E, -C eşitmiş Arkadaşlarım onu da gösterelim D, E, E, -C eşitmiş Buna da eyvallah dedik Şimdi bu 90'da katlandı Buraya geldi bunu da söyleyelim Başka X Neresi o X? D, C Şuradaki X'i bize soruyor D, E, E, -C eşit Onu gördük Başka da şimdilik bir şey yok gibi gözüküyor arkadaşlarım. Şöyle baktığımda başka da böyle bir ekstra bir şey yokmuş gibi geldi. Peki hala başka neler yapabiliriz diye düşünelim. A, B, 90 Şimdi muhtemelen şu üçgenle şu üçgen eş çıkacak arkadaşlarım. Ben de bunu ispatlayacağım birazdan. Büyük bir ihtimalle de buradan soru gelecek. Şimdi şurası da birmiş onu da söyleyelim. Bu yedi katlandı buraya geldi. Burası da yediymiş. Şimdi nasıl ispatlayalım? Şimdi bu da kat çizgisiydi. O zaman bu da açı ortay olacak. Ha, bak buradan geldi. Şimdi A ile B'nin toplamı 90. A artı B eşittir 90. O zaman 2A ile 2B'nin toplamı 180 olacak. Bak burada 2B var. Demek ki şurası 2A olacak. Bu A bu da A. A 90 burası da B artık 90'ların karşısı da tıpa tıpa aynı olduğu için eş üçgen olduklarını ispatladım. Yani burada da B'nin karşısı 7, burada A'nın karşısı 1. Şimdi Pisagor yapalım şu üçgende. 7'nin karesi 49, 1'in karesi 1, 50. Kök de 5 kök 2 yaptı. Bakın şimdi artık biraz kalınlaştırayım ve mavi kalemimi alayım. Oha çok kalın oldu. Şöyle yeterli. Şimdi bakın şurası 5 kök 2. Şu aradaki açı A ile B'nin toplamı 90. Ve burada 5 kök 2 geldi arkadaşlarım. 5 kök 2. Şuradaki ikizkenar dik üçgeni konuşuyorum. 5 kök 2'nin kök 2 katı gelecek. 10 çıktı. Sorumuzun cevabı dostlar. Bursa'dan geldi. Evet 11 numara, 11 numara mıydı bu ya? Evet 11'di. Şimdi 12 numaraya geldik. Hadi bunu da böyle yapalım arkadaşlarım. Yine şöyle bir kırmızı mı alayım? Maviyle yapalım. Biraz daha inceltelim. Evet. ışın şöyle gelmiş. 25. Bir kere geldiği açıyla da yansıcak. Burası da 25. Kalemi biraz daha inceltim. 25. Bir kere 25 ile 40'ın toplamı 2 iç açıdır. Şu dış açıya eşit olacak. 65. O zaman burası da mecbur 65 çünkü geldiği açıyla yansıyacak muhabbeti var ya. 40 65 daha 105 şurası oldu 75. Yine geldiği açıyla da yansıyacağı için burada 75. 75 75 150 şu araya 30 diyelim. 65 65 130 şu araya 50 yazalım. Şimdi şu açıyı bulalım dostlarım şu kısmı. Şurası 50 ile 65'in toplamı 115. 30 daha 145 ee, şuraya da 35 kaldı e tabi yine geldi açıyla yansıacağı için burası da 35 paralel C noktası geldiği yoldan terk ediyormuş bak buradan buraya geliyor geldiği gibi de geri dönüyor demek ki buraya dik açıyla çarpıyor arkadaşlarım 35 90 alfaya kaldı 55 cevabımız Samsun'muş Denizli'den geldi evet geldik 13. sorumuza şöyle 13 numarayı da açalım. Evet artık küçültelim arkadaşlarım şöyle normal boyutlarına döndürelim. 13 numara Kağıt DC kenarı AB üzerindeki d üssü C'ye gelecek Bak tam Demek ki şu adam tam ortadaymış arkadaşlarım ki şöyle tam ortasından katlanmış ki kardeşim bu ikiz kenar yamuk mu? değil? Şimdilik bilmiyoruz En azından. Tam ortadan katlanmış ki bu adam tutup buraya gelmiş dostlarım. Tam ortası olmak zorunda. Tam alttaki kenarın üstüne denk gelebilmesi için. Şimdi bu 12'ymiş. O zaman bu da 12. Şurası toplam 18'miş. Şu orta taban oldu. Hemen bulalım. Alt taban artı üst taban 30 bölü 2'den 15 çıktı burası. Mavi boyalı bölgenin alanı. Şimdi bunun yüksekliğine haş diyelim biz mavinin alanı yamuk alanı yapacağım alt taban artı üst taban 27 bölü 2 çarpı yükseklik h ne diyor kırmızı boyalı ama şekil 2'deki kırmızı boyalı Şimdi burası 12 ya şuradaki a ile b'nin toplamına da ne kaldı dostlarım İkisinin toplamına 6 kaldı şimdi bunun da yüksekliği h bunun da yüksekliği h e bu üçgenin alanı a çarpı h bölü 2 Diğerinin alanı B çarpı H bölü 2. H bölü 2 parantezinde de A artı B geliyor. Kırmızıların toplamı. A ile B'nin toplamı da şurası 12 olduğu tamamı da 18 olduğu için 6'dır. Demek ki 6 çarpı H bölü 2'de 6 çarpı H bölü de kırmızıların alanı. Bölü 2'ler H'lar giderse 27 bölü 6 3'e böldüm 9 3'e böldüm 2 9 bölü 2 çıktı 13 Bursa geldi dostlarım. 14'teyiz. Yine bir katlama sorusuyla baş başayız. Ne diyor? Bunların AD ve DC'nin kesişimi olan yani şu doğrultudaki uzunluktaki B üstü noktasına gelmiş. Bu şu demek. Şimdi kat çizgisi açı ortay. Bir kere bu adam kesinlikle şuradaki adama eşit. Yani açı ortay, kenar ortay oldu. Yükseklik de olacak diyebiliriz. Başka? DC 4'müş. Şurası 4. AB 10'muş. Burası 10 ikizkenar olduğu için şuranın tamamı da 10. Şimdi buraya A dersek burası da göndeşlikten A olacak. Büyük olan ikizkenar olduğu için bu da A. Yani şu küçük içgen de ikizkenar çıktı. 4 burası, 6 burası. Yani şurası 4k, şurası 6k ve toplam 10k'yı E noktası 2'ye bölüyor. 5k buraya, 5k da buraya yazacak. Şuraya da k kaldı. Ne istiyor? EC bölü EB. K bölü 5K. Yani 1 5'i istiyor. Cevap Adana'dan geldi. Daha yokmuş burada. 15'e geldik. Evet. 1, 2, 3, 4 kademeler arasındaki uzaklıklar eşit ve 12 santimdir. Bak burada 1, 2, 3 tane boşluk var. Demek ki şurası 36. Burada da 4 tane boşluk var. Demek ki burası 48. Hareket edecek biçimde perçinlenmiştir. Dördüncü kademede ütü masasının konumu Ayşe Hanım'a yüksek geldiği için kademeyi beşe getirmiş. Masa yüzeyleri ekonomide geri paralel ve AD eşittir BC'dir. Tamam. AD eşittir BC. Bunlar ikiz kenar yamukmuş şunlar arkadaşlarım. O zaman köşegen uzunlukları da eşit. Yani AC ile BD de birbirine eşit. AK 90'mış, KC 30'muş, aynı şey burası için de geçerli, 30'a 90 diyelim. Şimdi burada ikiz kenar yamuğu gördünüz, tabanına diklik indirdik, 18, 18 böldü. Bak 18, 24, 33 geniş, şunun yüksekliği 24. E, kelebekte 1'e 3 oranı olduğu için buradan aşağısının yüksekliği ne olacak arkadaşlarım? 3 katı 24'ün 72. Yani toplam yükseklik geldi 96. Bunun yüksekliği 96. Şimdi bunu bulalım. Yine şuradan bir diklik indirdim. 48'i 2'ye böldü 24 24. Bak bu da 18 24 30 üçgenidir. Bununki de 18. Yine kelebekte 1'e 3 oranı var. Burası 3 katı olacak arkadaşlarım. Şuradaki yükseklik 18'in 3 katı 54 yaptı. Demek ki toplam yükseklikte burada 72'ymiş ne kadar yere yaklaşmıştır diyor. 96'ydı, 72 oldu. 18 mi yaklaştı? Yok. Çıkartırsam 24 birim yaklaştı arkadaşlarım. 15 denizliymiş. Geldik 16'ya. Gövde kısmı dikdörtgen kolları iki eş dik yamuk olan resim önlüğü. Tamam. Şekil birdeki gibi iken kolların gövde ile birleşik noktaların şeklindeki kanatlarının ABB noktaları çakışmaktadır. Tamam. Katlanıyor gövdeye sahip önlüğün kısa kenarı şu kısa kenarın uzunluğunu soruyor bize şimdi öncelikle bu 50 katlanınca burası da 50 bu da 50 şurası 20 kısmı burası da 35 gel şuradan bir diklik indirelim dik yamun özelliğini yapalım şurası 20 burası 35 50 olması için 15 kaldı 15 20 25 üçgeni çıktı bunu da biraz büyüteyim mi arkadaşlarım ya daha net görün son soru zaten büyütelim, öyle devam edelim şimdi kırmızıyı alıyorum bir de şimdi şuna A diyelim şuna B diyelim burası da A şu ikiz kenarında tabanına dik indirdim burayı ikiye böldü burası da B geldi bak bu dik üçgende 90'ın karşısı 25 buradaki dik üçgende 90'ın karşısı 50 yani iki katıymış yani burada A'nın karşısı 15 ise burada A'nın karşısı 30. 30-40-53 üçgeni 40 40'tan 80 geldi sorumuzun cevabı Edirne'den çıktı dostlarım. Evet bu testimizi de bitirdik. Yamuk da bitmiştir. Hadi bakalım öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın gobeller.